Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı Theta geometri soru bankası kitabında dik üçgen konusundaki özel açılı üçgenlerin kazanım testini çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda bir dik üçgen, iki dik üçgen verilmiş, açılar da verilmiş. Hemen yazalım. 30 sa burası 60'tır. 45 90 burası da 45'tir. E burada 45 45 90 üçgende bir sayı değeri var. 4 kök ise 4 kökler burası, burası da kök katıdır. 4 köklerin kök, 2 kök 2 katı kaç yapar? Burası 2'den dolayı 4 kere 2 8 yapar. Sonra şuradaki üçgende ne var? 30, 60, 90. 30'un karşı başlangıç noktasıydı. E, 30'dan 90'a 2 kassa. 90'dan 30'a geçici, yarısıdır. Yani 4'tür. E 30'dan 60'a geçişi kök 3 katıdır. Yani cevap 4 kök 3 olur. Birinci soru balık kesir oldu. Gel ilk ikinci soruya. Hocam 45 derece var. Aa burası 90 mı? Yok öyle. 45 derece varsa, sadece 45 derece varsa biz kendimiz oluşturacağız kardeşim. Çizdikini, yazdık iki, iki dik çizme mantığı vardır. Buradan çizdin olmadı, bir de buradan çizebilirsin. Tamam? Deneyelim bakalım. Şuradan çizdiğim zaman herhangi bir sıkıntı ortaya çıkmıyor. Hocam 45-45 dik çizince 45-45-90 üçgeni çıktı karşımıza. 3 kök ise kökki bölüm hali dik kenarlardır. 3-3 oldu burası. Hocam 90 derece ya. Tamamı 7 ya. 4 kaldı buraya. Pisagor. 3-4-5 üç, üçgeninden cevap 5 buluruz. Yani ikinci soru C han çıktı. Geldik şeye. E hocam 60 derece var. Özel üçgenimiz oluşturalım. Hop şuradan dik çizerek sonuca ulaşırsın. Ama dikkat et. 90'ın karşısı 5 ken, 30'un karşısı 5 bölü 2 çıkar. Niye 5 bölü 2, bölü 2 ile uğraşalım? Dik çizme mantığında. Böyle tek bir açıya ait dik çizeceksen iki tane mantık vardır arkadaşlar. Ya buradan dik çizersin ya da diğer açıdan 60'a dokunma da şuradan da dik çizebilirsin kardeşim. Buradan dik çizince bak daha güzel işler çıkıyor karşımıza. 30, 60, 90 üçgeni burada da çıktı. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısında da 4 köküştür. E hocam tabağın 5'ti buraya da 1 kaldı. Eee şurada ne var? Hocam burada bir yine Pisagor var. Pisagor bağıntısı x'in karesi neye eşit? 1'in karesi artı 4 köküçün karesi neye eşittir? Buradan da x kare 1 artı 48 yani 49 yapar ve x de böylelikle 7 olarak buluruz. Cevap ne? Edrem çıktı. Üçüncü soruda. Geldik dörde. Evet 120 derece gördük. Kosinüsleri yapalım hocam. Geç kosinüsü 120 gördüğünüz zaman iki ihtimalim var. Ya buradaki 180'e tamamlayan açısı ya da buradaki 180'e tamamlayan açısı. ne bak. Sıkıntılı bir durum yoksa devam et. Sıkıntılı bir durum varsa şurada katmışa bakarsın. Şuradan dik çizersin. Ama şuna baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı yok ortada kardeşim. Şöyle 30 60 90 üçgeni. Ee, 90'ın karşısı 10'sa 30'ın karşısı 5. 60'ın karşısı 5 kök 3. Hocam büyük dik üçgende kenarlar belli. Yani x'in karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi artı. 6-5 daha 11. 11'in karesi olacak. Bu da 25 çarpı 3'ten 75 yaptı. Artı. Oye 120'nin karesi de 10'un karesi de 121 yaptı. Bu da kaç yapıyor? 196 yapıyor. X kare 196 ise X de buradan nedir? 14'tür. Yani cevap akçayı çıktı 4. soruda. Geldik 5'e. Hocam 30'u gördük hemen dik çizelim. Hop dik çizdin. Dik çizdiğinde kendi eğiline dik çizdiğinde karşısına 15 75 90 çıkarsa ki çıktı gittiğin yol yol değil. Sil. Yanlış yoldasın kardeşim. Sil sil sil sil sil. Zaten büyük ihtimalle 15-75-90 çıkmasının en büyük sebeplerinden biri özel açıya dokunmuşsundur. Öyle mi gerçekten? 30-15 daha 45 buraya ne kaldı? 135 kaldı. Ha, özel açıya dokunmuşsun. 135 özel açı. dokunmuşsun. Hocam 135'in neyse özel. Ya buradaki 45'i özel ya da buradaki 45'i özel. Soldaki mantıklı sağdaki mantıklı. Hocam soldaki sağdaki daha mantıklı. Çünkü burada sayı da var en azından. O zaman şuradan bir dik çizersem şöyle. 45-45-90 üçgen çıktı karşımıza. Evet buradaki 45-45-90 üçgeninden dik kenar ne olacaktır? 4 bölü kök 2 olacaktır. 4'ü kök 2'ye bölsen kök 2'ye şimdi çarparsan 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 yapar burası. Hatta burası da 2 kök 2 yapar. E sonra hocam büyük de bir 30-60-90 üçgene baksanız ya 30-60-90. e 30'u karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 4 kök 2. E, dolayısıyla cevap c Han çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. 45'e gören insan ne yapar? İnsanlık yapar. yani Çeker mi dikini? E o zaman ne duruyorsun? Çektikini kardeşim. Dik çizdik. Hocam 45 45 90 üçgeni oluştu mu? Oluştu. E, 4 kök ise bunlar 4 4 yaptı. Aynı şekilde 30'u gören insan hop şuradan da dikini çizer. E hocam buradan da dik çizince bak burada da bir 30 60 90 çıktı. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı yarısıdır 5. Aa 90 burası, 90 burası, 90 burası, 90 burası dik dörtgen oldu. Burası da 90 oldu. Şurada bir dikdörtgen 5 ise karşısı da 5'tir. Hop. Ne çıktı burası? Toplamda 4'ü burada. 5'i burada. Toplam 9 yaptı. Yani cevap c oldu. Böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda aranan uzunluk. O neyse. Bakacağız biraz sonra. Aranan uzunluk testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.